Ey Jibril, Neşr ben islatıcı olan insanlar. İyi eğleneceğim zaman, kaynam. Karım ve için çok. Buradan sonra tam karşısına başarılmış ulaşır. Yol okumaya gittiğim gibi bu aile meseleleri her evde -süt, olur. Bu ailenin olduğu şeyler evliğin tadı ve tuzudur bir ayrı yurtaması gibi ufak çötüşü olması. Şimdi Firavun hastalığı ne yapabiliriz? Firavun emirli ki, askerler ve polis ilahlar. Daha sonra gelir Tehrum biz işletmeyi sahibiyle olsaydık sermaye zenginlerle olsaydık eşeğiz, Çünkü isteğimden çok iyi için televizyonla bunun gibi aletlerle istemem için bir değeri yaptırmaya çalışıyorlar. Nikol'un ayrıntısına, polisle araması ben tüm polisler böldüğüm deme. Ama benim başıma gelen polislerden bahsedeceğim. İzmir'de kaynağım bizim boşalttığımız için polisi çağırıyor zaman. Polis, benim ilaçlarımı aynı Ben dört tane diye söylüyorum, diye biyacıları değiştiriyorum Allah ilaç konusunda razı olsun Allah başka olsun. başka konularda razı olmasın kesin diyoruz sen bunu boşa bu iyi bir şey değil hanıma bizi şekilde elden mete yapın ben Başka bir çay kahve içmeye teklif Evde olan bir en ilk teklif, teklif edilir mi? Bu polis İzmir'deyim. Sonra ne oldu? Beni Karla Kış'ta benim param var mı? Yok mu? Düşün etmez. Adalet, adalet var. İnsanların, insanlar için hüküm vermesi kadar manyakça bir şey bu, bu var mı? Sen mi yarattın bu insanları? Senin buna, buna tekrar vermeye hakkın Ve ben can ben beni evden uzaklaştırmaz, çantalarını ölmüşsün ala ve sevap yapar işte şekilde suyle ve bir ilavat vereceğini söylüyor. Ve hayvan hayvanlar aynı insan. Eğer sen cevap yapmak istiyorsan kendin para tıpkaren harcay ve ver. Çinancı'ya geliyorum. Çinancı'daki polis de başka türlü Neler yaptı, neler etti. Hiç ben tıpkarenemi yaptım. Yani Geldiğim zaman polis hiçbir şey söylemedi. Yaptığımız, yaparımız. Psikiyatrik hali olan insanlara hapis cezası olmasın. Hapis cezası olmuş, bir hakime çıkartılır ve ondan sonra cezayı. Bildirimi olmuş, geniş suç olmuş, beni adaya götürdüler, hakimle ben görüşmeler, ifade vermeler, hapsi oldu. Beş gün yaptı. Bu beş güne yapmış olabilir. Ama bu ülke, bu ülke onların yüzünü söylemekte durdur. Beş gün yattıktan sonra oldu? Ben Allah'a şikayetini döndürdüm. Ve polisim. Hatasıysan olamaz. An bu hatayı geçiyor. Ben hem evliliğime engel olmak için, hem de sistemin kopuşmuşluğunu anlatmak için söylüyorum. Benim evimle evli kalıp kalmayacağını polis karar veremem. Ancak eşim ve ben kar Bana diyor ki, ayrılık bu kadından hayır yok. Kararılmaz diyor ama, karar diyor ki, bu adamlar hayırım, kendisi gidiyor. Sen benimle o hastayı yapmış. Konuşmuş. Sistemini konuşmuş. Gel. Ben alım her zaman söylüyorum. E, ellerim mutlu olur sen, mutlu olacaksın ya. En çok Öncel zahane yaptım. Oğlan topu şartım. Ne oldu? İyi oldu mu? İyi oldu mu? İyi oldu mu?